kadar nice hain yarımızda dur. İçimizden biridir oğul. Gözümüzün içine baktılar ama senden şüpheleniyorlar kan. Biz hep vaktini bekledik. Abi his bulduysa hmm. bulunacak. Gönlümüz iman nuruyla aydınlanır. Sizin karanlığınızı yok edeceğiz. Şüphelendiğin neyse tam yesin Osman Bey. Aklından kim geçer Osman Bey?